Dostlar nasılsınız? Biliyorsunuz dünyada büyük bir sağlık sorunu var. Koronavirüsü hızla yayılıyor. Bundan dolayı biz My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak danışanlarımıza bu sürede gelemeyenlere gelmek isteyip gelemeyenlere yine hakeza aşırı kaygılı endişeden dolayı panik bozukluktan dolayı destek almak isteyen sorularını Sormak isteyen kısaca danışmanlık babında tüm vatandaşlarımıza İngilizce, Rusça, Türkçe ve Arapça olarak profesyonel yardım verme kararı aldık. Bundan dolayı bizlere sorunuzu sormaktan, seans almaktan sakın çekinmeyin. Unutmayın sorunlar her zaman var olacak ama bizler bu sorunlarla mücadele etmeyi, yaşamayı öğrenirsek... Çok başarılı olacağız. Kazanan ve şampiyon biz olacağız, korona değil.